Topikten sonra bir round videosu çekmeliyiz artık. Sıra roundta. O zaman başlayalım. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz round. O zaman videomuza geçelim. Selamun aleyküm ben round. Aleyküm selam hayırdır? Videom biliyorsunuz şu anda. Gel bir konuşalım. Ben de onun için gelmiştim zaten. Şu çikolatayı al ve videomda bizim hakkımızda güzel şeylerden bahset. Alalım Peki ben izleyicilerime indirim kodu falan verebiliyor muyum? Tabi izleyicilerin tam tamına 1 liralık indirim kuponu hediye edebiliyorsun. Peki yaparım. O zaman başlayalım. Teşekkür ederiz. Önce enerjimizi alalım. Değil mi? Sonuç olarak bir çikolataya sponsor oldunuz. Mm, Herkese selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün doping hafızanın sonra muhteşem round'u inceleyeceğiz. O zaman buyurun videomuza geçelim. Şimdi dopingi inceledikten sonra iyi, kötü, çoğunluğu iyi azı da kötü olmak üzere baya yorumlar aldık. Tabi doping kullanan abiler, ablalar biraz bize kızdı. Biraz gerçeklerinden bahsettik. Biraz canını yaktık dopingin. Sıkılmış olmalı ki bazı Arkadaşlarını bize yönlendirdi ve <gülüyor> bizim videolarımıza yorum attılar. Sıkıntı yok. Canlar sağ olsun. İnşallah. Onlar da istedikleri ellere ulaşır. İnşallah kazanıp giderler. Sizler gibi. Siz de inşallah kazanıp gidersiniz. Şimdi bugün öncelikle e, Round'un bana vermiş olduğu sponsorlukta sizlere ISO diyor ki kodunu kullanarak tam tamına 1 liralık indirim kazanabilirsiniz. Round'un sesine girip hemen ISO diyor ki yazıyorsunuz ve tam tamına 1 liralık bir indirim çeki kazanıyorsunuz. 1290 liraysa, 1289 liraya alıyorsunuz seti. <gülüyor> evet, round da bağlar piyasaya girdi. 250 TL'lik indirim kodlarıyla youtuber arkadaşlara sponsor oluyor. Bana gene kimse sponsor olmadı arkadaşlar, sıkıntı yok. Biz bu kanalda yine gerçekleri gün yüzüne vurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en kalitesini, en gerçekçisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün round videosu çeken birkaç kişinin videolarının altındaki yorumları derledim. İyi kötü gelin şu yorumlara bakalım. Biz de bir değerlendirelim. Kendi fikirlerimizi söyleyelim. İlk yorumumuz Livi tarafından yapılmış. Round eşittir EBA. Evet ben de round eşittir EBA diyorum çünkü. EBA bu sene hatta EBA 11 ve 12. sınıfların tarifesini satın alıp okullarda kullanmaya başladı vesaire Hatta bir ara komik videosunu yapmışlardı Instagram'da matematik dersinin round eşittir EBA buna ben de katılıyorum mesela bahsettiğim kısım şurada Elif yazmış bu yorumu. EBA akademik destek roundun dijital kısmının içeriğini satın almışlar 11 ve 12. sınıflara özel Evet bahsettiğim kısım burasıydı yani Burada da EBA eşittir round kısmı geçerliliği savunuluyor hala. Şimdi e, iyi yorum yapan arkadaşımızlar arkadaşımız var Furkan Sezer. Round aldım hiç pişman değilim EBA diyen arkadaşlar için. EBA ile bire birebir aynı değil. Farkı çok. Lise Go'dan da videolar var. E, Lise Go'yu bilmiyorum. Farkı çok demiş ama ben farkının çok olduğunu göremedim. Çünkü birkaç videosuna baktığımda... EBA. Talha'nın e, yorumuna geçelim. Talha Toklu demiş ki Ben de round var hala matematiğim aynı. Şahsen temel kavramlarda kaldım. Of of demiş of of bizim de şeyimiz şu an katü of yazın mühendisliği neyse evet e, arkadaşımızın da yazdığı gibi matematikte biraz yetersiz ben de matematikte biraz yetersiz buluyorum roundu diğer yorumumuza geçelim Sevin Şener demiş ki ay ben şu an arada kaldım roundu doping hafızama ama şimdi roundun içeriği aynı eba'daki gibi ben sene eba kullandım ama verim alamadım demiş konuları tam olarak anlatmıyorlar ama testler için verilir mi bilmiyorum ya e, roundun Testlerden bahsettiği kısım şu round, kendi setini satın alanlara bir de kitap seti gönderiyor. Eş sağlık, sözel, sayısal için ayrı ayrı kitaplar gönderiyor. Ee, kitapları bende vardı bu sene kaç kitabı, ee, eskiden kalmış kitaplar vardı bende, tanıdık birinden almıştım. Matematik kitaplarının sorularını çözdüğümde kötü değildi, sadece bendeki testlerin, birkaç testin cevap anahtarı yoktu. Ama diğerleri cevap anahtarı olanları çözdüğümde soruları eski nesildi ama AYT matematik adına konuşuyorum, TETS'i yoktu çünkü. Yani güzel soruları vardı, zor soruları vardı diyebilirim hatta sizlere. Şu an benim için doping daha iyi sanırım. Konu altını daha önemli. Ben bilmediğimi anlatmadığım konunun ne yapayım testini. Ee, burada biraz haklı olabilir. Bilmediği konunun testini, kitabını ne yapsın? Şevin Şener. Olabilir. Melisenova Ledovski. Melisenova Ledovski demiş ki, Round EBA akademik destekle aynı arayız bile. Hem de EBA ücretsiz bence doping almalısınız demiş. E, doping için sizi doping videoma yönlendiriyorum oraya bir gidip bakın Doğukan uçar demiş ki round dopingi tokatlar demiş doping balon sistem ayrıca kitap göndermiyorlar ve 2000 bin arası fiyatları var evet ben geçen doping videosunda fiyatlara bakmadan biraz e, yorum yapmışım bugün fiyatlarına baktığımda ciddi anlamda çok uçuk fiyatları var 2 milyar no, no, no. round biraz daha uygun ona göre ama ee, dediğim gibi bana bir liralık sponsor olduklar için rant hakkında şu an yorumlarımıza devam edelim Sencer Eminoğlu demiş ki hocaları izlerim çoğu yaşlı güzel anlatığını san sanan tipler çok yavaş anlatıyorlar sıkıcı <gülüyor> <gülüyor> ee, Evet işte bahsettiğim keps kısmı buradaydı ee, bir tane yaşlı hocada anlatıyordu bir şeyler matematik dersinde ee, onu hepsini yapmışlardı yorumları okuduk biraz da kendi yorumlarımdan bahsedeyim e, doping'e göre fiyatı biraz uygun bana veritleri bir çikolata sponsorluğunu da düşünürsek e, rauntu eğer paranız azsa doping'e göre kitapları için kitapları için alabilirsiniz ama kitapların içeri hakkında çok çok detaylı bir bilgiye sahip değilim yeni nesil sorular var diye gösteriliyor yeni çıkan kitaplarda da örnek sayfalar paylaştıklarında yeni nesil soruların olduğu pdf kısmını paylaşıyorlar diğer kısımlarda mesela Yeni nesil olmayan sorular var çoğunlukla. Onlar da, onlar da yeni nesil soruların olduğu birkaç sayfa yapıyorlar ve o pdf paylaşıyorlar. Ne kadar inandırıcı olur bilemiyorum. Ama e, illa bir sistem satın almak istiyorsanız doping yerine belki roundu alabilirsiniz. ISO diyor ki kodunu kullanarak 1 lirayı bilin. Şaka yapayım bunu. Almayın. <gülüyor> Tabii ki de sponsor falan değiller. Yani gördünüz ben yorumlar üzerine konuştum. Yani insanların ne dediğini de baktık. Sadece kendi dediğime bakmadık bu sefer. Dopinglere gene insanların aldığı yorumlara bahsetmiştim ama sadece orada yorumlar kısmı yoktu. Bu sefer ciddi anda yorumlara da baktık. İnsanların kendi yorumları, kendi şahsi fikirleri. Alıp almamak tamamen size kalmış. Ama ben hala YouTube taraftarıyım. koyu bir YouTube'lu olarak <gülüyor> sizlere YouTube'daki sınırsız kaynak sunan hocaları öneriyorum. Bu videoyu çekmek için Instagram'da bir anket yaptım. E, anket şurada görüyorsunuz. Beni de e, Instagram'da takip etmek için İsmail'e şuradan takip edebilirsiniz oradaki oya göre bu videoyu çektik arkadaşlar sizler için. Umarım rant hakkında düşüncelerinizi değiştirmiştir. Sizlere birkaç fikir vermiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından sormayı, özel soruda bulunmak için de Instagram adresimden bana yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bugün gidemiyoruz. Toplanamıyoruz. Işıklar söndür.